İyi günler sevgili Yeni Mesaj TV izleyenleri, Yeni Mesaj TV için hazırlamış olduğunuz e, Yeni Mesaj'daki ekonomi bültenimizde sizlerle ilk defa beraberiz. E, burada güncel e, piyasaların takibi, bunların teknik ve temel analiz yönünden değerlendirilmesini bilgilerimiz ölçüsünde sizlere aktarmaya çalışacağız. Bu ilk programımız olacak. E, bir sürçülü dersek, şimdiden affola. Yani şu sıralarda özellikle insanların pandemi dönemiyle beraber işte Mart 2020 Mart ayıyla beraber özellikle çok fazla derecede evde kalmaları insanların açıkçası bilgisayar, telefon ve teknolojik cihazları aşırı miktarda kullanması insanların bilgisayarı. İşte belirli miktardaki küçük veya büyük yatırımlarında bir yerlere kanalize etmek için araştırmalar yapmalarına sebep oluyor. Bunlar da özellikle daha çok yorumları takip ederek çünkü teknik analiz ve temel analiz bir noktada temel analizi birçok kişi yapabilir ama teknik analiz biraz daha işin bilgisini gerektiren, daha önceden yapmış olmaya gerektiren veya eğitimli gerektiren bir süreç. Burada özellikle yanlış yönlendirmelerle insanlarımızın cebindeki 3-5 kuruşu da çarçur ediliyor. Biz de Yeni Mesaj TV olarak dedik ki buna bilgilerimiz ölçüsünde kendimiz de bu piyasanın içerisinde olan bir insan olarak izleyenlerimize ve Yeni Mesaj TV'nin katılımcılarına bir faydamız olsun istedik. İlk defa böyle bir program hazırladık. ilginize sunuyoruz. Değerli izleyenler, eğer programımızı beğenirseniz, Yeni Mesaj TV'nin YouTube adresine öncelikle üye olmanızı, oradaki zil sesini açmanızı ve mümkün olduğunca olumlu veya olumsuz yorumlarınızı da videonun altında paylaşmanız bizleri sevindirecektir. Emeğimizin karşılığını gördüğümüzde de bizler de çok daha etkili, yeni, kendimizi geliştirerek sizlerin menfaatinize programlar yapmaya çalışacağız. Evet, ilk programımıza başlarken hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum sevgili Yeni Mesaj TV izleyenleri. Burada e, videolarımızı kısa tutmaya çalışacağım. Özellikle güncel konuları değerlendirip e, o konular üzerinde e, mümkün olduğunca sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. E, bugün gelişen, özellikle dün gece başlayan, e, aslında kripto paralarla da başlayabilirdik ama şu anda önümde altının aylık grafiği açık. Ona da zaman içerisinde geliriz veya... Buradan herhangi bir kriptoyu da açıp oradan da devam edebiliriz. <gülüyor> Buradan özellikle bitcoin ve diğer coin'lerdeki bu gece başlayıp bugün de devam eden bir süreçte artık bunun bitcoin'de veya kripto paralarda altcoin'lerde artık bir ayı sezonuna mı giriliyor? Bunların fiyatlarındaki anormal değişimler ne işaret ediyor? Bu, bunlar üzerinden teknik ve temel olarak değerlendirmeye çalışacağız burada özellikle ben burada diğer ekranımıza geçelim ve bugün e, ne kadarlık değişiklikler olmuş bunları sizlerle paylaşmaya çalışalım sevgili izleyenler burada özellikle e, kripto paralarla ilgili ben ücretsiz olan bir site investing kullanıyorum sevgili izleyenler e, burada baktığımız zaman e, hacmi yüksek ve e, piyasada en yoğun kullanılan zaten hacimde bunu ifade ediyor. Coin'lere kısaca bir değerlendirmek gerekirse bugün birinci sırada olan hacim olarak Bitcoin'in 42 binler civarından 31 bin 500'lerde işlem gördüğünü görüyoruz. Yine onun arkasından gelen Ethereum'da 24 saatlik değişimin %31'ler civarında olduğunu görüyoruz. Yine Tether ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum kısaca izah edeyim özellikle e, Amerikan dolarının karşılığı olarak e, ortaya sürülmüş kripto paralarda işlem yapmaya yarayan bir e, altcoin. Bu özellikle dolar endeksiyle beraber bunun değerinde çok anormal değişiklikler olmaz. E, Ripple dördüncü e, büyük sıradaki e, altcoin. E, Bunu da özellikle mahkeme sürecinden dolayı ciddi manada 0.70'lerden başlıyor şu anda 017'lere kadar düşmüştü takip edenler için şu an geldiğimiz noktada sıfır 27'lerden işlem görüyor yani bugün e, kripto para piyasasına baktığımızda etraf kan gölü diyebiliriz açıkçası bu piyasalarda çok kullanılan bir tabirdir Bitcoin keşte yüzde 40'lara varan e, bir kayıp var bugün en büyük kayıp onda arkasından ait de ama haftalıklara baktığımızda haftalıklarda örnek konuşuyorum Bitcoin Cash %39,5 günlükte kaybederken buna rağmen bir haftalık hala %11,98 artıda olduğunu görüyoruz. Yine birçoğunun haftalıklarda artıda olduğunu görüyoruz. Yine düşme sürecinde olan mahkeme sürecinden kaynaklanan Ripple'ın ise yine haftalıkta hala %21,60'lar civarında Artık kazançta olduğunu görüyor sevgili yeni mesaj televizyonları. Burada Bitcoin'in tether cinsinden yani USD dolar cinsinden baktığımız zaman aylık incelememizde yani görülen grafik şu anda Bitcoin'in aylık grafiği dolar cinsinden yani baktığımızda Ocak ayı içerisinde çok yakın zamanlarda 42 bin lere kadar çok ciddi bir hareket gösterdi arkasından. Bugün gelen noktada 31.572'lerden aylık piyasada işlem gördüğünü görüyoruz. Burada baktığımızda bunu en kolay değerlendirecek yöntemlerden birisi, benim de sevdiğim yöntemlerden birisi açıkçası Moving Everage'i kullanıyorum. Ben burada Moving Everage'de aylıkta değerine baktığımız zaman bunu da sizin için renklendireyim. Kapanışlar üzerinden. Evet. Şu anda moving average'in aylık grafikte e, ki 200 periyotluk yani 200 günlük diyebiliriz hareketini görüyoruz bu aylık grafikte. Yani bu grafikte baktığımız zaman normalde değerlerinin 200 günlük grafiğe göre 12-13 binler civarında olmasına gere gerekirken e, hızlı bir boğa piyasasına girmesi üzerinde özellikle e, yurt dışındaki büyük şirketlerin büyük oranlarda alım yapıldığı haberlerinin gelmesi bununla ilgili e, bazı para piyasalarında söz sahibi olan büyük bankaların veya büyük yatırımcıların diyelim yabancı yatırımcılar özellikle işte yıl sonunda 150 bin dolarlara kadar gidecek e, gibi ifadeler kullanılması Hatta bazı e, yerlerden 450 bin dolarlara kadar gidecek gibi e, birkaç yıl içerisindeki haberlerin gelmesi e, bitcoin'in ciddi manada e, bir boğa sezonuna girmesine sebep olmuştu. Bu da yaklaşık olarak 42 binlere kadar gitmişti. Şimdi incelediğimizde yani buradaki geri çekilme şu andaki geri çekilmenin bunun aylık değil de haftalık olarak bakalım. Haftalık geri çekilmelere baktığımızda olması gereken şu anda en son haftadaki almış olduğu kazancın neredeyse şu anda tamamını vermiş ve bunun üzerine de biriniş periyodunda buna diğer başka bir indikatörümüzde de destekleyecek olursak buradaki de gücünü kontrol edecek olursak inişle ilgili gücünü kontrol edecek olursak şu anda hala haftalık periyotta. Bitcoin'in satışta olduğunu, satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili işte değişik yorumlar geliyor. İşte bir takım haberlerle beraber acaba alt veya işte bu ana koinler dediğimiz coin'lerde gelecekte çok ciddi manada fiyat hareketleri olabilir mi? Çok ciddi geri çekilmeler olabilir mi? Bundan birkaç yıl önce yaşamış olduğu 20 bin dolarlardan 4 bin dolarlara gidişler gibi gidişler olabilir mi gibi insanların beklentileri var Ben açıkçası koyunları bu kadar yükselmişken bir yatırım aracı olarak görmüyorum özellikle de bu ya burada yapmış olduğumuz her şey Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim kendimize notlar diyelim Bunlar herhangi bir yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir al sat veya tut tavsiyesi hele hele hiç değildir bunları kendimize notlar olarak değerlendirebiliriz bana göre şu anda Bitcoin'de de yine haftalık grafikte baktığımızda en son haftaki aldığını vermiş ama bir önceki haftayı hala koruduğunu görüyoruz 200 günlük grafiğimizde bunu yine başka bir indikatörümüze destekleyecek olursak bu da nereden dönebilir gibisinden bize stokastik arasay benim yine sevdiğim bir indikatör Bu da özellikle e, nereden ne yapabilir e, gibi bir, bize bir bilgi verebilir. Özellikle de stokastik RSI'nin de şu anda neredeyse diplerde olması e, bunun bir şekilde bunlar sonuçta konuşmuş olduğumuz grafik, haftalık grafik yakın vadede bir yerlerden bir dönüş vereceği ihtimalinde güçlendiriyor gibi gözüküyor. Günlükte inceleyecek olursak Bitcoin'i Bitcoin günlükte de baktığımızda 26 günlük desteğinin üzerine gelmiş ve orada bekliyor. Bitcoin'in günlükteki desteği ise 17.500'lerden geçiyor. Birkaç gün önce de yine çok anlık olarak 28.000'lere kadar geri çekilmesi ve onun arkasından 42.500'leri zorlaması açıkçası hala günlükte kısa vadede yine bir satış baskısının devam ettiğini ama buralardan da e, 26 değer değerine kadar neredeyse gelip 30 binlere kadar gelip oradan geri çekilmesi ise e, bir miktar alımın olduğunu gösteriyor. Ama üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Ama stokastik ara diplerde olması ürünün yakın zamanlarda e, bir yükselişe e, doğru geçmesine sebep olabilir. Özellikle bu coinler sevgili mesajlı izleyenlerin e, dış haberlerden, Gelen haberlerden olumlu veya olumsuz ciddi manada etkileniyor. Günlük değişimleri %100'lere, 150'lere, 200'lere yani zaten 30'lar, 40'lar artık çok normal altcoin'lerde özellikle kadar değişebiliyor bitcoin'de. Bir yatırım aracı olarak buna yatırım yapanlar çok düşüklerden alıp bekleyenler de var. Ama işte 40.000'den 150.000'e gidecek deyip de 40.000'den trene binenler bayağı olmuştur diye düşünüyorum. Yani bu geri çekilmeler olmadan, sevgili izleyenler, malın belirli e, mümkün teyreci değerlerine gelmesi, e, oralarda oturması ve oralarda belli bir periyodu kapatması, en azından haftalık periyodunu kapatması malın gidişatı açısından, e, ürünün gidişatı açısından geleceği görmemizde faydalı olabilir. Yani şu anda buralarda geçici olarak bir geri dönüş gözlemlenebilir diye düşünüyorum kendime notlarda Evet yine burada baktığımız zaman bu piyasada en çok işlem gören ürünlerden birisi de koyunlardan birisi de Ethereum olarak bakabiliriz bunu da yine üyesi cinsinden değerlendirebiliriz Ethereum'da da yine yaklaşık olarak günlük grafikte bakıyoruz bazı arkadaşlar kullandığım e, ekran görüntüsünün ne olduğunu merak ediyorlar. Onlara da söyleyeyim. Matrix isimli bir program kullanıyorum arkadaşlar. E, uzun zamandır da bunu kullanıyorum. İstediğim birçok şeyi, anlık haberleri, analizlerini rahatlıkla yapılmasını sağlayan bir program. E, diğer kullandığım programda ücretsiz yine bir program olan investing üzerinden de e, yine bu analizleri de yapmak mümkün. Oradan da incelediğimizde yine... Burada daha önceden benim altın için hazırladığım bir grafik vardı. Bunu örnek olarak ethereum'u da buradan inceleyebiliriz. Evet, burada baktığımda ben özellikle süper trendi tercih ediyorum. Yani şu anda günlükte ethereum'un süper trend değerinde olduğunu, yani günlükte henüz burada bir kırılma olmadığını gözlemliyoruz. Yine e, hacmi bağlı muhink evrenci 200 günlük 200 periyotluk değerinde ise 581'lerden geçtiğini görüyoruz ve günlükte stokastiğin e, açıkçası yeni açtığını görüyoruz. Aşağıdan yine ben sevdiğim osilatörlerden birisi de bu avsam Özellikle burada da ben e, negatif veya pozitif ayrımlara bakıyorum. Yani şu anda ciddi derecede yapmış olan rally'nin e, bir boşaltması gerekiyordu e, bunun değerlerinin de en ciddi desteğin yakında baktığımız zaman onda sizler için işaretliyim bilgisi olanlar için en yakın destek burada 965'te ciddi bir destek var görüldüğü üzere yine. Onun arkasından desteğimiz de 782'lerden geçiyor. Burada her ikisinde de iki destek de kullanılabilir. Yani bekleme sabrı olanlar için, daha iyiye gideceğini düşünenler için 782'ye kadar bir çekilme söz konusu. Onun arkasından da 200 günlük değerin, baktığımız 200 periyotluk değerin 581'lerden geçiyor geçtiğini görüyoruz burada kullanılabilecek birçok indikatör var Bunlar yalın olduğu için arkadaşlar özellikle ben bunu tercih ediyorum aylıkta eterimi incelediğimizde de e, burada da Evet daha önceki e, 2018'deki gelmiş olduğu e, en yüksek değer vardı arkadaşlar bu değer görüyorsunuz 1422'lere kadar gelmişti 2018'de ee, şu anda bu bölgede in atmış ve geri dönmüş 1121'lere 1121'lerde e, bunun için açıkçası 3 yıllık e, hareketin bir kırılma noktası var. Burası ciddi manada bir direnç teşkil etmesi mümkün. Bunu e, süper trend indikatörü özellikle 342'lerde görüyoruz. E, Aylıkta alımı açmış ve hızlı bir şekilde yine e, Boğaz sezonuna girmiş. Boğaz sezonuna girdikten sonra da artık e, bu kadar geri çekilmeye rağmen 981'lere rağmen geri çekilmeye rağmen aylıkta stokastik değerlerinin hala inanılmaz derecede şişkin olduğunu görüyoruz. Bu da e, belli bir geri çekilmenin daha olabileceği anlamını taşıyor. Şu an itibariyle bakıldığında da e, yukarıdan gelen e, düşüş trendimizin burada devam ettiğini görüyoruz. Buradaki geçilmesi gereken en önemli değerinde e, daha önceki en yüksek almış olduğu değer olan 1128 değeri olduğunu görüyoruz Ethereum'da. Bunun üzerinden eğer alışla ilgili bir talep geldiğinde... 1400'lere kadar gidebileceğini tahmin edebiliriz bununla ilgili de o tahmin nasıl yapabiliyoruz onu da isterseniz size göstereyim silelim Evet burada da ben özellikle tercih ettiğim yöntem Fibonacci geri çekilmesini kullanıyorum buradan baktığımızda <gülüyor> Trendimizin dip noktaları şu yükselişin olduğu yer olarak düşünsek 377'ler olarak burayı görebiliriz bence. Burada da 1400 üzerine geçtiğinde alım yönlü hareketler geldiğinde Bunun hızlı bir şekilde kendisini e, buradaki ekran görüntüsünde daha aşağı çekmeye çalışalım. 1600'lerin üzerine çok rahat bir şekilde atabileceğini görüyoruz. Bununla beraber satış yönlü e, bir baskı geldiğinde ise gelebileceği destekleri burada Fibonacci kanalında çok rahat bir şekilde gözlemleniyor. Buradaki şu değerler önemli değerler. Bunlar geri çekilme değerleri. E, bu değerlere göre e, uzun vadede veya kısa vadede trader arkadaşlar alım-satım yönlü kararlar verebiliyorlar. E, şu an için Ethereum'da geri çekilmenin en tehlikeli olduğu bölgeyi 609 olarak, bunun üzerinde şu anki 1022 aylık grafikte baktığımızda 1022 dolardan e, şu anki çekilmesini yaşıyor. Burada aylık olarak 93.66 dolarlara kadar bir geri çekilmenin Ethereum'da yaşanabileceğini de görüyoruz değerli arkadaşlar. Süremiz, süremizde e, çok uzun tutmak istemiyorum ama e, altın ve gümüşe de e, kendi ekranından kısaca değerlendirdikten sonra bu ilk yayınımıza burada son verelim arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olur diye düşünüyorum. Bu piyasanın içerisinde olan bir insanım yani çok aşırı şekilde bu piyasalarda e, sanal olarak işlem yaptığımı söyleyemem ama e, kendi çapımda e, çok büyük meblalar olmayan e, küçük yatırımlarımızı da değerlendirmeye çalışıyoruz. E, ve bu piyasalarla da yakından ilgileniyorum. Asıl ilgilendiğim alan e, tarım ve hayvancılık emtiyaları. E, onlarla ilgili de günü geldiğinde e, bir program Düşünebiliriz. düşünebiliriz evet, şimdi en güncel konulardan birisi altın altın e, malum e, 10 Ağustos'ta da geçen yıl yaklaşık olarak 2077 dolarlar cevabını bulmuştu Ons değeri. E, ondan sonra e, günümüze gelinceye kadar bugün şu an gözüken değeri bin 849'larda gözüküyor ve burada bir yükseliş trendinin e, bozulduğunu görüyoruz açıkçası Burada görmüş olduğunuz şu tepeleri de ben size izahını yapayım. E, 26 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı kestiği bir alan. E, günlükte baktığımızda burada e, şu aşağıdaki destekte mumik evrajın 200 periyotluk veya 200 günlük diyebiliriz burada desteğini görüyoruz. Bunu test etmiş gelmiş 1764'lere kadar gelmiş sonra yeniden burada nereden devamı geliyor bu kanal? Bu kanalımıza baktığımız zaman 31 Ocaklar 2019'dan beri yükselme trendinde olan üründe şu anda kanal dipleri test ediliyor diyebiliriz. Bugün görülen o ki günlük grafikte bugün en son görülen 1817'ler test edildikten sonra hızlı bir şekilde yeniden yükselmiş. Burada benim size göstermek istediğim bir şey var altınla ilgili bugün gözüme o çarptı. Onu da size göstereceğim burada. Bunlar kesinlikle dediğim gibi arkadaşlar kendimize notlar. alsa tut, yönünden hiç kimseye açıkçası ne şekilde karar vereceğini yönlendirmemiz hukuki olarak da uygun olmayacağı için tamamıyla bu kararları vermeniz sahiptir. Biz teknik açıdan bilgimiz dahilinde değerlendirmeye sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar burada ciddi bir formasyon var özellikle bakıldığında günlükte görüşen bu formasyonun hedefinin 1950'ler 2050'ler civarında oluştuğunu görüyoruz şu anda mevcut en yakın formasyonun yine oluşan diğer bir formasyonumuz da 2000 üzerinde falan gösterirken burada oluşmuş olan mavi çizgilerle oluşmuş olan diğer bir ee, gözüktüğü gibi burada ciddi derecede bir e, tobo formasyonu deniliyor buna. Bu tobo formasyonunun hedefi de e, bu ne zaman olur bilemem açıkçası ama e, 2000'ler üzerine 10 altında gelecekte gösteriyor. E, tabii ki bu dönemde e, özellikle bu meşhur balinalar insanların ellerindeki minik minik yatırımlarını veya büyüklüğüne göre büyük de olabilir orasını bilemiyoruz. E, o yatırımlarını bir şekilde ellerinden almak için spekül spekülatif hareketlerle e, ciddi manada insanlarla ellerindeki değerlerini alıyorlar. Özellikle bu piyasalarda arkadaşlar e, dikkat etmeniz gereken günübirlik alım-satımlar, devamlı al-satlar bu işler için biraz sıkıntılı. Yani diğerleri açısından da sıkıntılı. Bunu uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşündüğünüzde şu anda... Ee, bu trend kırılmadığı müddetçe ki bu trend nerede kırılır ee, bana göre bu trendin kırılması 1800'lerin altında e, birkaç gün devam edip hafta kapatması ay kapatması artık e, daha da aşağılara düşeceğinin anlamına gelebilir. Burada da gidebileceği en yakın noktayı burada baktığımız zaman e, destek çizgimize 1727'ler onun üzerinde de 1756'lar yani en yakın desteğe baktığımızda gidebileceği 1798'ler olarak görülüyor. Burada haftalık ve aylık kapanışlarla devam ettiği müddetçe e, o yönlü trendde bir kırılma olduğu müddetçe günlükte baktığımızda 26 günlük mühim evrajide hareketli ortalamada e, trendde kırmızıyla gördüğünüz e, bir kırılmaya bir işaret var ama 200 günlük destek burada çok güzel çalıştı ve artık değerlere baktığımızda hem buradaki e, kullanmış olduğumuz kanal index e, indikatörü hem de stokastik indikatör artık bunun diplerde olduğunu e, ama herhangi bir e, günlük bazda baktığımızda e, bir e, dönüş yönünde de e, bir dönüş eğiliminin olmadığını görüyoruz hala üzerindeki günlük bazdaki satış baskısı devam ediyor bu nerelerde sonlanabilir bu kendisini 1907'ler üzerine attığımızda e, özellikle şu bölgeler diyebiliriz desteğinin geçtiği buradaki e, 26 günlük desteğin hemen üzerindeki bölgelere geldiğinde e, oradaki satış baskısı üzerinden kalkıp e, ileriye doğru e, güçlü veya e, daha yavaş olan bir atağa başlayabilir ama günlükteki oluşan formasyonlar birçok formasyonun hedefinin yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Bunu özellikle göstermek istedim. Gümüş'e de hemen kısaca değerlendirelim. Bu video biraz uzun oldu arkadaşlar. Bunun için sizden özür diliyorum. İlk e, programımız olduğu için de e, birazcık e, nasıl diyelim devamlı kullandığımız şeyleri çok hızlı bir şekilde kullanamıyoruz diyelim. Gümüş'ün günlüğüne baktığımızda nereden geliyor? Gümüşün günlük 9 Haziran'lar yani 2020. Evet, 9-10 Haziran'lardan başlayan, 11 Haziran 2020'lerden başlayan yükseliş trendinin hiçbir şekilde bozulmadan devam ettiğini ama 26 günlük hareketli ortalamayı test ettiğini, gümüş için dip olabilecek bölgenin ise arkadaşlar iki buçuk dolar civarında olduğunu görüyoruz yine burada da Kenan indeks ve stokastik değerlerin dipte olduğunu e, artı e, bugün özellikle baktığımızda 24300 de güzel bir desteği var Aslında bunun burada o çizgiyi siz de görebiliyorsunuz 24300 desteğinden tepki verip yeniden yukarı yönlü döndüğünü görüyoruz gelecekte özellikle gümüş yönlü yapılan haberlerde araştırmalarda altına göre daha geleceğinin parlak olduğu söyleniliyor ama e, altın gibi değil arkadaşlar biliyorsunuz ki yükselmesi de düşmesi de e, çok ciddi derecede spekülatif oluyor Evet arkadaşlar yeni mesaj TV için hazırlamış olduğumuz e, bir yeni mesaj TV'de ekonomi gündemi programında sonuna geldik Umarım ilk programımızda beğenirsiniz, beğenirseniz Yeni Mesaj TV YouTube kanalına abone olmanızı, bildirim zilinizi açmanızı ve özellikle de videoların altında yorumlarla videomuzu şenlendirmenizi sizden rica ediyoruz. Her ne kadar sürçülü ishal ettiysek affola. İnşallah yeni programlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar diliyorum.